1974 doğumluyum ben. Ankara'da doğdum. Sonra yaklaşık 10 yaşındaydım. Biz Mersin'e taşındık. Ataş Rafinerisi'nde hatta babam mobilde çalışıyordu o zaman. O zamandan bir akaryakıtçı şeyi de varmış yani bizim ailede. Annem babam hep bu sektörün içindeydi çocukluğumda. Mersin'den sonra da İstanbul'a taşındık. Oradan da ben e, üniversite eğitimimi ve master eğitimimi İngiltere'de tamamladım. E, ekonomi üzerine e, eğitimimi tamamladım. Üzerine de master'ımı pazarlama alanında yaptım. Hatta o dönemler, pazarlamanın böyle 20, kaç? 25 yıl öncesinden bahsediyoruz. E, pazarlama çok daha yeni yeni böyle e, stratejik önemi fark edilmiş bir daldı. E, pazarlamanın üniversitelerde özel olarak master programları falan da çok çok nadir bulunuyordu. Türkiye'de yoktu bile hatta. Ben o yüzden hani pazarlama alanında master yapmak için bir okul seçip İngiltere'de kaldım. Veri tabanı üzerine de tezimi de yazdım. O zamanlar çok heyecan vericiydi. Oradan da döner dönmez hiç ara vermeden ününe vere girdim. Ee, verdi tabii ki o bir pazarlama okulu denir hep. Ee, her öğrencinin e, hayal ettiği bir yerde girmek için hala daha da öyle. 19 senede Ünülever'de çalıştım. Çok çeşitli pozisyonlarda e, işte ev temizlik, e, e, kişisel bakım ve gıda kategorilerinde çok çeşitli markalarda çalıştım. E, hatta 3 senelikte bir Dubai'de e, bir yöneticilik pozisyonum var, bölgesel yöneticilik pozisyonum var. Oradan da döndükten sonra ünleverde yine direktörlük pozisyonlarında bulundum. Ve sonra 2017'nin Aralık ayında Petro enteresan bir geçiş yapmış oldum enerji sektörüne. Herhalde ailemiz açısından bir öze dönüşü oldu. Benim açımdan da çok değişik bir farklı bir alanda farklı bir sektörde ee, hem kendi e, birikimlerimi aktarabileceğim hem de çok çok yeni açılımlar, açılımlarla kendimi geliştireceğim e, geliştirebileceğim bir sektöre geçiş yapmış oldum.